Daha sorular hep gezegenleri merak etmişsiniz. Rüyada Mars gezegenini görmek. Yani Mars biliyorsunuz ki savaşçıdır, hırçındır, acayip gergindir. Yani biraz gergin bir ruha sahip olduğunuz ve olayları çok fazla hızlı ve kararsız e, hızlı ve ani karar vererek hata yaptığınızı gösterir. İş konularınızla ilgili mesela iş yerinde bir Mars gezegenini camdan bakarak görüyorsanız işiniz ve yöneticilerle aranızdaki yaşanacak tartışmayı hızlı ve seri tartışma sonucunda haksızlığa uğrayacağınız ve işinizden çıkartılma gibi bir durum söz konusu olacağını gösterir. Eğer ki iş yerinizde Mars'ı patronunuzun önünde görüyorsanız patronunuz gerçekten gergin, huzursuz, devamlı sorun çıkartan bir insan ama sizinle enerji bağı bitmeyeceği için aranızdaki sorun olmayacağını gösterir. Eğer ki sevgiliniz size bir Mars gezegeni gösteriyorsa ona güveniniz olmadığı ve onun yalancı olduğunu düşünüyorsunuz ama o gezegeni gösteriyor ve dürüst olduğunu ve net olduğunu anlamayacağınızı ve doğru kaderinizi kaybedeceğinizi gösteriyor. Dikkatli olun. Eğer ki arabanızla giderken gökyüzünde Mars görüyorsanız araba değişikliği ile ilgili ufak tefek kaza sonucunda araba değiştirmenizi gösteriyor. Eğer ki Mars'ı e, Venüsle birlikte görüyorsanız Güzel olan ilişkinizi artık görme, güzel olan paranızı doğru değerlendirmeniz gerektiğini uyarı Eğer ki Mars küçük küçük başınızdan böyle düşüyorsa savaşların bittiği, huzursuz ortamın gittiği, mutluluğa ve sevince gireceğiniz güzel anlaşmalara imza atacağız. Evet bu yolculukları da temsil eder. Gideceğiniz yolculuklarda güzel ve hızlı kararlarla yapacağınız noktada güzel başarı ve ödüller, savaştığınız birçok noktayı doğru şekilde alacağınızı göreceksiniz. Gösterir. Eğer anneniz size Mars verirse, kırgınlıkları bitecek. Eğer babanız size Mars gezegenini veriyorsa, babanızla olan kırgınlıklar ve öfkelerin hiçbir zaman bitmeyeceğini gösteriyor. Eğer sofranızın içerisinde bir Mars, yemeğinizin içinde bir Mars gezegeni varsa, evde herkes birbirine karşı doğru ve dürüst olmadığı ve dürüstlüğü görmemiz gerekiyor. Yoksa bereketimizin biteceğini uyarıyor. Sevgiyle kalın efendim.